Hepinize merhaba arkadaşlar. Hazırsanız ikinci hafta ödevleriniz işte burada. Evet gençler. ikinci haftada işlediğimiz konular neler işlemiştik? Çözümleme işledik. Çözümleme işlemiştik arkadaşlarım. Daha sonrasında asal sayılar işledik. Asal sayılar işledik. Başka ne işledik gençler? Bölen sayıları işledik. Ve faktör yer işledik. Bölen sayıları ve faktöriyel. Şimdi bunlarla alakalı. Bunlarla alakalı. Biliyorsunuz ki testlerimizi çözdük kitaptaki. Yalnız e, bu kamp kitabındaki soru adedi ve sadece bir iki tane test. Senin bu konuyu pekiştirmek için yetmeyecek. Evet temeli attık. Üstüne bir iki kat çıktık. Senin bu konuyla alakalı bilmediğin bir enstrüman yok artık. Tamam mı? Sen sadece gideceksin soru bankalarında tamam mı? Bu konuları pekiştireceksin. Bu konuları bu şekilde pekiştirdiğin takdirde senden alası yok. Yani o konuyu artık sene boyunca üstünü kapatabilirsin. Denemelerde çıktığı zaman çözebilirsin. Anlaştık. Bir iki free haricinde herhangi bir hatan olmayacaktır. Anlaşıldı mı? Ne çözüyormuşuz? Bu konulardan kendi soru bankalarımızdan hani o size ee, kaynaklar önermiştim ya. O soru bankalarından arkadaşlarım bu konulara ait konu başlıklarını buluyorsunuz ve bir güzel testlerini tüketiyorsunuz. Ne zamana kadar? Bugün Perşembe, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar günü ve sana Pazartesi gününü de vereceğim. Pazartesi günü dahil olmak üzere bunları çözün. Şimdi bu ikinci haftanın ödevleriydi arkadaşlarım. İkinci hafta ödevleri. Şimdi gençler sizlerden diyeceğim bir de şöyle bir şey var. Bunu bir akıl olarak alın kendinize tamam mı? Şöyle yapabilirsiniz. Pazartesi günü örnek veriyorum biz çözümlemeyi işlemiştik. Pazartesi günü çözümlemeyi işledikten sonra testini de ben sana çözdüm ya bunun akşamına çözümleme testlerini mesela soru bankalarından tüketebilirsin. Daha sonrasında salı günü asal sayılar işledik. Asal sayılarla alakalı olan kısmı kendi çözdüğün soru bankalarından işleyebilirsin. En azından hepsini olmasa bile yarısını çöz. Daha iyi pekişir. Bölen sayıları ile alakalı çarşamba işlemiştik. Çarşamba günü asal sayıları ile alakalı olan soruları çöz. Ve faktöriyel sevgili arkadaşlarım Faktöriyel konusunda bugün işledik. Mesela bugün de ile alakalı soruları çözdükten sonra geriye hangi günler kalıyor? Cuma kalıyor, cumartesi kalıyor, pazar kalıyor arkadaşlarım tamam mı? Ben sana pazartesi günde veriyorum bu tamamlamak için. Cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi günleri sevgi arkadaşlarım sana kalmış oluyor. Ve artık bu günlerde diğer günlerde hani zaten test sayılarını azaltmıştın ya. Azalttığın için sana bugünlerde hem diğer derslere çalışacak vakit bol, bol bol miktarda kalmış oluyor. Hem de sevgili arkadaşım ciddi anlamda yol kat etmiş oluyorsun. Bir düzene bir plana bir programa ait hissediyorsun kendini. Böyle hissettiğin zaman zaten olay kendiliğinden gelecektir. Bak bu dediğimi sakın unutma. Çünkü çok çalışıyorsundur. Aşırı derecede yükleniyorsundur kendine. Ama bir planın programın yoksa. İki gün sonra ne çalıştığını da unutursun. Bak çalıştığın konuları unutursun demiyorum ben sana. Ne çalıştığını bile unutursun. Bu çok vahim bir olay. Ama planlı programda çalışırsan önüne bir liste çıkarıp ki zaten bu kitabın başındaki o liste de bunu amaçlıyor arkadaşlar. Yoksa bir etkinlik olsun oralara tik atalım tarzında bir olay değil. Neye ne zaman çalıştığını bileceksin. Hangi stilde çalıştığını zaten kitap belirliyor. E, kim anlatıyor zaten konuyu ben anlatıyorum. E, geriye sana tüm bu listeleri tuttuktan sonra geriye sana ödevlerini yapmak kalıyor. Bak çok basit bir olay. Yani videonun karşısına geçtin eyvallah ben konuyu anlattım sen de yazman gereken e, şeyleri yazdın notlarını aldın soruları çözmeye çalıştın çok güzel. Ama e, derste çözülen örnekle arkadaşlarım sadece derste çözülen örnekle de olmaz. Hele ki bir başkasının çözdüğü örnekle olmaz. Bakalım bunu kendin yapabiliyor musun diye test etmemiz gerekiyor. Çünkü sınavda senin önüne koydukları o soruları TET'de 120 tane soruyu, AET'de 80 tane soruyu, toplam 200 tane soruyu sen kendi başına çözeceksin. Ve kendi başına yapabilme yetine yetisine sahip değilsen o iş zaten olmuyor. İstediğin kadar ben sana gel yanıma, ben gece, gündüz, sabah, akşam öyle her vakitte ben sana Böyle yemek yer gibi konu anlatayım. Ve sınava kadar yapayım bunu. Ve sen sınava girdiğin zaman sana bir şey söyleyeyim mi? İddia ediyorum. Hiçbir şey yapamazsın. Bak hiçbir şey yapamazsın. E sebebi? Çünkü o soruları sadece ben çözdüm. Sen çözmedin ki. Sen sadece konu kafanda çok iyi oturur. Hangi soru stilinde benim ne yapacağımı bilirsin. Bak benim ne yapacağımı bilirsin. Ama kalemi sana verdiğim an senin o kalemin oynamaz. Dolayısıyla... Ödevler bizim için çok mühim. Ben bu konunun üzerinde çok duruyorum. Hangi öğrenciyle başarıya ulaştıysam şimdiye kadar her birinde de yaptığımız ortak şey ödevdi. Ödevlerini eksik yapan, ödevlerini yapmayıp bahane üreten, ödevi bir sorumluluk değil de bir yük olarak gören her bir öğrenci arkadaşım başarısız olmaya mahkumdur. Bu belki 400 belki 500 senedir arkadaşlarım eğitim sistemi biliyorsunuz. Tekrar ediyorum bunu. Defaten tekrar ediyorum. Mutlaka ama mutlaka bir topluluk içerisinde tahtada mutlaka bir tahta olur. Tahtada bu işi bilen bir adamdır. Tamam mı? Sadece ders anlatımı için değil. Yani bugün herhangi bir e, mühendisler odasına bile gittiğiniz zaman. Bugün herhangi bir şirketin çalışan toplantısına girdiğiniz zaman bile mutlaka orada bir tahta vardır. İşi anlatacak olan bir kişi vardır mutlaka tahtada. Herkes onu dinlemek zorundadır, dinler. Ve bir toplantıda dahi şunlar üzerine sen şuna çalış, sen bunu, seni, seni bununla görevlendiriyorum tarzında ödevler verilir. Bakın bu şirketlerin içerisinde bile böyledir. Hayatın her alanında böyle arkadaşlar bu. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken tek şey bu ödevler arkadaşlar. Evet konuyu burada çok güzel oturtuyoruz. Evet konunun üzerine bir iki kat daha çıkıyoruz bir teste iki teste. Fakat dediğim gibi senin yapman gereken öyle bir kamp kitabıyla tyt matematik kitap tyt matematik kısmına öyle ben noktayı koydum falan diyemezsin tamam dolayısıyla bizim ne yapmamız gerekiyormuş ahan da bu ödevleri asılmamız gerekiyormuş durum bu Şimdi ister yap ödevini ister yapma gerisi sana kalmış ama durum bu tam olarak bu evet arkadaşlarım kısa bir video olacak bu sonraki haftalarda görüşeceğiz senle. Bir sonraki haftamızda pazartesi günü bölme ve bölünebilme işleyeceğiz. Pazartesi, salı. Geriye dönük ödevlerini yapabilmen için artık bol miktarda vakit bulacaksın. Çünkü pazartesi ve salı sadece konu videosu atacağım. Ve test videosu atacağım. Geriye kalan günler çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar ve pazartesiye dahil edip geriye kalan bütün ödevlerini, eksik kalan bütün ödevlerini geri haftalardan Geride bıraktığımız haftalardan Eksik kalan bütün ödevlerini Ama bütün ödevlerini tam tamına Yapman gerekiyor Bak bu söylediklerim kulağına küpe olsun Sakın az sakın unutma Tamam mı güzel kardeşim Evet arkadaşlarım Artık bu videomuzun da sonuna geldik Bu haftayı da noktalıyoruz Metin yayınları modern problemler Ve metin yayınları TET Soru Bankası biliyorsunuz ki çözmeye başlamıştık sizle beraber. Ondan da aslında baya bir video birikti fakat e, sevgili arkadaşlarım düzenleyip koyamadım ama bu hafta yani önümüzdeki günlerde cuma, cumartesi, pazar, pazartesi size yoğun miktarda videolar gelecek arkadaşlarım. Merak etmeyin. O kitaplardan da olan kamplarımızı ilerleteceğiz arkadaşlar. Evet gençler sizleri seviyorum. Sonraki hafta görüşürüz. hoşça kalın sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.